Aydı başlattık Selma ve Sara isimli hikayemizi okumaya başlıyoruz. Okuma çalışmamız başlıyor sevgili arkadaşlar. Kânet Selma Feteatun Râiyatun Kânet Selma Feteatun Râiyatun diyelim. Çünkü kânenin haberi. Selma harika bir genç kızdı. Veya bir kız yani böyle çocuklukla gençlik arasında. Fethetun evet. Fekade kânet idi munazzamatun Kânet diyelim şurada. Selma münazzamaten ve mundabitaten Düzenli ve tertipliydi. Düzenli ve tertipliydi. Selma. Ve tasılı ulaşır iler fusuli l-enşitati iler fusuli l, fusuli l etkinlik sınıflarına fil mev'idi tememen tam vaktinde ulaşırdı. Etkinlik sınıfları. İşte nedir? Faslıl resmi resim sınıfı Faslıl kitabeti, yazı sınıfı, fasıl musika, müzik sınıfı vesaire. fasıl kiraatı, Okuma Sınıfı. i Seyyid-i Semir-i Semir-i Han'ım idi diyor. Muallimete resmi Resim öğretmeni Nedir? Resim öğretmeni Semira Hanım idi. Nasıl idi? Nasıl idi arkadaşlar? İmraeten latifeten. Latif kibar bir hanımdı. Böyle bazı öğretmenler pat kütür tokat giriyorlar, küfrediyorlar, çoraplarını koklatıyorlar değil mi haberlerde? Ama bu nedir? Latif bir hanım öğretmendi. Kibar, estetikten ve Kennet müstehiddeün ve bu hazırdı bu lidersir resmi tabi ve Kennet Seirtü Mustahiddeten li diyebiliriz Çünkü o zaman Ken haber musta لدرس الرسمي رسم resmi resim hazırdı ve mâ en Selma, Selma ulaştığında, ulaştığı vakit ila fasl diye sınıfına qāmat hatta qāmat bi khalʿi ve Yani Selma diyor, sınıfına resim sınıfına varınca hemen faltosun çıkarıp astı diyor. Evet ve taʿlīqihī onu astı. Vastge det ve hazırlandılı, hadıurı dersi ve derse hazır, derse katılmaya hazırlandı. Bakın burada hazırlanıyor. Evet, burada bakın. Bu bizim kibar terbiyeli, düzenli öğrencimiz. bu da kibar hanım öğretmenimiz Latife. وبينما كانت iken Selma Selma bu terfa corabaha, çorabını kaldırırken yani demek ki çorabı düşmüş onu çekiyor çektiği esnada C saddık kat veCS Sadıkika diyelim arkadaşı geldi kimmiş bu Sat sare, sare yani Selma Hanım Çorabını çekerken, çektiği esnada arkadaşı Sâre geldi. Mundefiaten ilafaslı, hızlı bir şekilde sınıfa dağılmış vaziyette dağıldı. Sâhâd sâretü, Sâre sevinçle bağırdı. Fiferahim ferahîm, Sâhâd bağırdı ya da seslendi. Sa'at usare fi farahin farahin o da durum bildiriyor nasıl sevinçle el yawmu maw'id ders resmi. resmı bugün resim dersi var bugün resim dersi var maw'id zamanı yani programı programda bugün resim dersi var qalet <gülüyor> ha ve bunu dedi neyi Düne sız, en tanzura bakmaksızın, bakmadan ile Selma, Selma'ya bakmaksızın bu şekilde dedi. Yaşasın bugün resim dersimiz var. Ve kene Sara tu, Sara dedi, tuhibu dersel resmi kafiran Sara, resim dersini çok severdi Tuhibu sever, dersel resmi, resim dersini kafiran çok. Ve hazir <gülüyor> bundan dolayı kanet mutahammiseten heyecanlıydı. Bundan dolayı heyecanlıydı. İle hazer haddi bu denli bu ölçüde. Fendefaat durandı hızlı bir şekilde. Ta'le um yatafa paltosunu hızlıca bir şekilde hızlı bir şekilde çıkardı. Nasıl dun en tehemma önem vermeksizin bi vaz'ihi koyma ya önem vermeksizin onu. İfiği -e herhangi bir yere, koymaya paltosunu koymaya önem vermeksizin hemen çıkarıp attı. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki videomuzda hikayemize hikayemize kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Esen kalınız. Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza duyurmayı unutmayınız.